Merhaba arkadaşlar, Almanca Kola'ya hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wern imzet, yani cümlelerin içerisindeki fiilleri inceliyoruz. Burada arkadaşlar, Neyimzetse, for hopsetzen. yani ana cümlelerin önündeki yan cümleleri inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar WHILE görüyoruz. WHILE neydi? Çünkü demekti. Şimdi ben buradaki yan cümleyi ana cümleyle ile bir araya getirdiğimde ne yaparım? Ona bir bakalım. WHILE ich den bus verpast hatte kam es zu spät. Öncelikle bir anlamlandıralım bunları. Der bus neydi? Adı üstünde otobüs demekti. Verpassen kaçırmak demek arkadaşlar. Otobüsü kaçırmak demek ki den bus verpassen demek common in preteritum hali kam suspeyt de çok geç anlamına geliyor. Şimdi burada arkadaşlar neden sonuç ilişkisini görüyoruz. Neden ve sonuç bakın burada neden olarak otobüsü kaçırdığım için geç kaldım, geç geldim denildiğinde demek ki kam es suspeyt deniliyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar din bus Fepassn. Bakın. Fepassn hatı virgülümü getiriyorum ve eylemim olan komen. Tabi burada preteritum halde devam ediyorum. Kam eş tuşbeyt ile ne yapmış oluyorum? E, sonlandırmış oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ven. Evet. while, when damet um. Bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Bu videolar arkadaşlar. Toparlama maksatlı, pekiştirme maksatlı olduğundan bunları ayrıntılı olarak önceki videolarda, önceki ders videolarında görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili videoları mutlaka ama mutlaka izlesinler. Daha da iyisi kanala abone oldukça zaten bunları mutlaka sonraki bu bildirimleri görüyor olacaklar. Evet o hatırlasmayı yaptıktan sonra tekrar cümlemize baktığımızda arkadaşlar When koşul cümlesini görüyoruz. Neydi? Eğer demekti. When ich gute laune habe, höre ich gern Musik. Evet. Gute laune haben. Bunu bir kalıp olarak incelediğimizde neydi arkadaşlar? Keyfin olması ya da ee, evet hebesin olması, keyfin olması anlamına geliyor. Evet. Höre ich gern Musik. Hören neydi? Dinlemek demekti. Gön, severek anlamına geliyor. Demek ki e, keyfim varsa müzik dinlerim. Evet keyfim yerindeyse deriz öyle değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla keyfim yerindeyse müzik dinlerim diyecek olursam koşul cümlesi veni e, kullanmam gerekecek. Dolayısıyla ich gute laune habe höre ich gern Musik demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Demit eşnelabin Nemetes auto. Bakın burada arkadaşlar damit olabilmesi için yapabilmek için anlamına gelen bir yapı bir bağlaç. Dolayısıyla buna baktığımızda arkadaşlar. Tıpkı diğer cümlelerde üstteki cümlelerde olduğu gibi burada yan cümle var, yan cümleyi virgül ayırıyor ve ana cümleyle. Devam etmiş oluyorum. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Daha hızlı olabilmek adına deriz ya güzel Türkçe'de. Burada da öyle bir anlam çıkmış oluyor. Demete şnela bin. Daha iyi, daha hızlı olabilmek için. Şnel neydi? Hızlı demekti. Daha hızlı derken kompagatifte görmüştük bunu kıyaslamalarda. Daha hızlı derken ne diyeceğiz? Şnela. Öyle değil mi? Nehmen bu da neydi? Almak demekti. Ich nehme das Auto derken ee, Arabayı alıyorum. Tabii Türkçe'de ne, de, ne demiş oluruz arkadaşlar güzel Türkçemizde? Arabayı tercih ediyorum deriz ya. Daha hızlı olabilmek adına Arabayı tercih ediyorum deriz. Öyle değil mi? Ancak burada Almanca'da bu almak olarak yorumlanıyor. Yani neymen olarak yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla ben bunu Demit ile bir araya getirdiğimde bu iki cümleyi ne diyecekmişim? damit işnele bin, neyme eşdes autu. Tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi virgülden hemen sonra ne geliyor arkadaşlar? Çekimlenmiş olarak, özneye göre çekimlenmiş olarak fiilim geliyor. Ve diğer öğeleri yerine koyuyorum. Bu kadar kolay. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Um meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Evet bakın arkadaşlar umzu zu, bu um zu kalıbını da ayrıntılı bir şekilde görmüştük öyle değil mi? Umzu neydi arkadaşlar? Bunu, şunu yapabilmek adına gibi bir anlam çıkıyordu. Aslında Demitle aynı fonksiyonda olan bir bağlaç bu arkadaşlar anlamlandıralım. Meine Schwester evet, die Schwester neydi? Abla ya da kız kardeş demekti. Benim ablam ya da benim kız kardeşim derken Meine Schwester diyeceğim. Tübingen de Almanya'da bir şehir ismi arkadaşlar. Fagen, bunu da zaten biliyoruz. Sürmek demekti ve kara taşıtları için kullanılıyordu. Öyle değil mi? Şimdi demek ki ben bu cümlede ne demiş oluyorum arkadaşlar? Yan cümleyi getirmişim. Neymiş bu? Um meine Schwester zu besuchen. Ablamı ziyaret etmek için. Ne yapıyorum? Ana cümleye geliyorum. Fahre ich nach Tübingen. Ne yapıyorum? Tübingene gidiyorum demiş oluyoruz. Dolayısıyla gidiyorum demiş oluyoruz. Evet. Um meine Schwester zu besuchen. Virgülümü getiriyorum. Fiil. Fahre ich nach Tübingen. Ablamı ziyaret etmek için. Ne yapıyorum? Tübingen'e gidiyorum derken demek ki Umaynış Vesut'u suchen fahre ich nach Tübingen demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Weil ich den bus verpasst hatte, kam ich zu spät. Weil ich den bus verpasst hatte, kam ich zu spät. Wenn ich gute laune habe... Höre ich gern Musik. Wenn ich gute Laune habe, höre ich gern Musik. Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Um meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Um meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Şimdi de ALT ile devam edelim. ALT hatırlayacak olursanız ne demiştik ALT için? IKEN demekti arkadaşlar. Dolayısıyla bir süreci yaparken başka bir şey yapılıyormuş. Yani bu eş zamanlı olabilir. zat e, yani yan cümleyi virgüle kadar, demek ki yan cümleyi görüyoruz. Ve onun ardından da HOBTSATS dediğimiz ana cümleyi şimdi ALT ile birleştirdiğimizde ne yapacağız? Öncelikle bir anlamlandıralım. Krank. Neydi krank arkadaşlar? Hasta demek. Dolayısıyla Ich bin krank. Neydi? Ben hastayım dediğimde. Ich bin krank diyeceğim. Ancak geçmişten bahsederken Preteritum yaptığımda hasta demiş oluyorum. Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Ich war krank demiş oluyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben hastayken diyecek olursam Als ich krank war. Değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar Meine Mutter, benim annem. Anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Ee, haben angerufen, bu da perfekt zamandaki e, aramıştı değil mi? Dili geçmiş zaman olmuş oluyor perfekt halde iken angerufen. Ee, dolayısıyla ben şimdi ben hastaydım, annem beni aramıştı diyecek olursam, ben hastayken diyecek olursak altı getirmem gerekiyor ve cümlenin başına getirdiğimde ne olacak? Als ich krank war, bakın eylem virgül gelmiş, hat meine Mutter angerufen, yardımcı eylemim, haben, hat meine Mutter angerufen ve asıl fiilim olan anrufen, tabi perfekt haldeki angerufen e, formule dönüşmüş oluyor, hat meine Mutter angerufen demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, während'i görüyoruz, während neydi arkadaşlar, esnasında demekti, evet, Zeitung die Zeitung bu da gazete demekti. Lesen düzensiz fiil. Lesen neydi? Okumak demekti. Evet bu ere göre çekimlendiğinde ne olacaktı arkadaşlar? List olacaktı hatırlayacak olursanız. Evet trinken içmek demekte, Kahve adı üstünde kahve demek. Şimdi burada cümlemiz bize ne diyor? O gazete okuduğu esnada yani o süreçte ne yapıyormuş kahve içiyormuş. Dolayısıyla ben Warent'ı buraya getirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Warent er Zeitung liest o gazete okur okuyorken aslında als ile neredeyse aynı anlamda. Çünkü bu da esnasında anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Wenn er Zeitung liest Trinkte er Yani eş zamanlı diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Demek ki hem gazete okuyor hem de ne yapıyor o zaman içerisinde kahvesini içmiş oluyor. Dolayısıyla eş zaman olduğundan dolayı ben ne yapıyorum? Während demiş oluyorum. Als ile nasıl bir farkı var? Als iken demek. Dolayısıyla burada e, bu süreçle belki paralel gitmeyebilir. Çünkü yukarıda ne demiştik? Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Öyle değil mi? Hasta iken, hasta iken annem aradı demiş oluyorum. Ancak burada de deniliyor ki, während, dolayısıyla aynı zaman zarfında hem gazete okuyor, bir taraftan da ne yapıyor? Kahvesini içtiği için, während, daha isabetli olacak. Dolayısıyla, während er Zeitung liest, trinkt er kafe demiş oluyorum. Obwool'a bakıyoruz. Obwool hatırlayacak olursak arkadaşlar e, söylemiş olduğum gibi bunları daha önceden görmüştük. Ayrıntılı şekilde görmüştük. Buradaki amacımız ne arkadaşlar? Bir pekiştirme olsun diye tekrar hepsini e, aynı anda görüyoruz. Obwool neydi? Olmasına rağmen demekti değil mi? Obwool'a er keine Lust hat. Puts er das Auto. Evet bakın burada Lust neydi? Heves anlamında. Put sende neydi? Temizlemek demekti. Das auto. Bu da araba demek. Hevesinin olmamasına rağmen yani canı istememesine rağmen deriz ya güzel Türkçemizde. Bakın, Obwohl demek ki başa gelmiş. Obwohl er keine Lust hat. Bakın burada bir yan cümle söz konusu ve ardından ne geliyor arkadaşlar? Ana cümlemiz geliyor. Put er das auto. Hiç hevesi olmamasına rağmen ne yapıyor? Arabasını, arabayı temizliyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla Obwohl er keine Lust hat, put er das Auto demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Zayet, zayet Bunu daha önceden görmüştük. Şu tarihten beri derken mesela işte 1990'dan beri diyecek olsaydım ne diyecektim? Gene Zeyd'i getirecektim. Zeyd neynisün nert diyecektim. Ancak bu e, cümleye baktığımızda nasıl bir anlam e, ifade ediyor ona bir bakalım. Zeyd mia zua schule geht. Mia bir kız ismi arkadaşlar. Mia okula gittiğinden beri Spiel sie klavye, klavye, piyano demek arkadaşlar. Demek ki Mia e, e, okula gittiğinden beri, beridir. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Piyano çalıyormuş. Dolayısıyla Zeyd uygun düşecektir bu cümle için. Dolayısıyla Zeyd miyatsua Şule git. Spiltsi Fark ettiyseniz bütün bu cümlelerde arkadaşlar ne varmış? Nim zetse foa Yani yan cümleler neyin önündeymiş arkadaşlar? Asıl ana cümlenin başına geliyor ve ne oluyormuş? Virgülle ayrılmış oluyor. Tabi bağlaç olarak da bu maviyle yazmış olduğum bağlaçları da kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Während er Zeitung liest, trinkt er kaffee. Während er Zeitung liest, trinkt er Kaffee. Obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto. Obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto. Seit mir zur Schule geht, spielt sie Klavier. Seit mir zur Schule geht, spielt sie Klavier. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Nimzetsefo Hauptsätzen konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk, karşılaştırmalı olarak görmüş olduk. Tabii bu burada e, noktalanmış değil arkadaşlar. Devamı mutlaka gelecektir. Yeni konularla bunları yine pekiştiriyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Tüs